Sismist orta basınç zamanlayıcı ayarları genel videosuna hoş geldiniz. Cihazımızın kırmızı düğmesine basarak cihazımızı çalıştırıyoruz ve cihazımız otomatik olarak çalışmaya başlayacak. Diyelim ki cihazımızda su yetersiz veya çeşmeler kesildi. Sistem otomatik olarak duracak ve sağ tarafında bulunan kırmızı lamba yakacak. Bu su yetersiz demektir. Su tekrar yeterli geldiği zaman kırmızı lamba söner sistem otomatik olarak çalışmaya başlar cihazımız nem kontrollü bir cihaza, nem kontrol cihazı nemi yeterli bulduğu zaman cihaza durma komutu gönderir ve sol tarafta bulunan turuncu lambayı yakar nem yetersiz ise çalışma komutu gönderir lamba söner cihaz otomatik olarak tekrar çalışmaya başlar cihazımızda zamanlayıcı ayarları yapabilmek için menü tuşuna bir kere bastıktan sonra yukarı Aşağı tuşlarını kullanarak istediğimiz zamanı seçip Enter tuşuna basarak kayıt yapıyoruz. Bu gördüğünüz içerisinde bulunan kayıtlı ayarlar cihazın ömrü ve performansı için en uygun ayarlar olup cihaza kaydedilmiştir.